Covid-19 birçok karışıklığa ve üzüntüye neden oldu. Kaygılı, stresli, tecrüt edilmiş veya yalnız hissedebilirsiniz. Birçok başka kişi de aynı şekilde hissediyor olacak. Evde sizi daha sakin hissettirecek bazı basit şeyler yapabilirsiniz. Hissettiklerinizi arkadaşlarınız ve ailenizle konuşun. Destek grupları bulun ve düzenli egzersiz yapın. Yardımı olacaksa kısa bir yürüyüş yapın. Olabildiğince iyi beslenin ve yeterince uyuduğunuzdan emin olun. Hissettiklerinizi içinizde tutmak sizi daha kötü yapıyorsa bunları doktorunuzla da konuşabilirsiniz. Başka bir nedenle iyi hissetmiyorsanız, devam eden bir rahatsızlığınız varsa, veya hamileyseniz mutlaka doktorunuzla görüşün. Doktorunuz gerekirse hastanede bakım görmenizi sağlayabilir veya size yardımcı olabilecek başka gruplar ve hizmetlerden bahsedebilir. Herkes kimliği veya ikametgahı olmadan bulunduğu yerdeki doktora başvurabilir. Randevular ve COVID-19 testleri ücretsizdir. Devletin COVID-19 ile ilgili tavsiyeleri düzenli olarak güncelleniyor. Fakat bu basit adımları izleyerek güvende kalmak yine de önemli. Ancak devletin gerekli görmesi durumunda yüz maskesi takın. Virüs iç mekanlarda daha kolay yayıldığından, mümkünse aileniz ve arkadaşlarınızla dışarıda buluşun ve buluştuğunuz kişi sayısını sınırlı tutun. Ellerinizi sık sık sabun ve suyla en az 20 saniye boyunca yıkayın. Doktorunuz size yardım ve destek için hazır. Covid-19 aşısı aileniz ve sizin için koronavirüse karşı en iyi korumayı sağlayacak. Aşı herkese yapılacak ve en riskli olanlara öncelik verilecek. Aşı güvenli ve etkilidir. Yeterli sayıda kişi aşı olursa, virüsün yayılması mümkün olmaz. Aşı olduktan sonra da sosyal mesafeye uymaya, maske takmaya ve ellerinizi düzenli olarak yıkamaya devam etmeniz önemli. Doktora başvurmak için yardıma ihtiyacınız varsa ücretsiz destek hattından Doctors of the World ile iletişim kurabilirsiniz. 0808 1647 686 Ücretsiz Hat Pazartesiden Cuma'ya, 10'dan 12'ye. Kendi dilinizde koronavirüsle ilgili daha fazla bilgi almak için www.doctorsoftheworld.org.uk slash coronavirus-information